Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kılınlı. hoş geldiniz. yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bu videomuzun konusu yapay zeka ile discord botu yapmak Evet arkadaşlar bu videoda son zamanlarda popüler olan chat adlı yapay zeka'yı kullanacağız arkadaşlar Bakalım merak ediyorum e, bu ChatGPT yapay zekasıyla bir Discord botu yapabilecek miyiz acaba? Sorduğumuz sorulara doğru cevap verebilecek mi? Şey diyelim önce Discord botlarından anlar mısın? Diyelim konunun bir e, Discord botlarıyla alakalı olduğunu bir bildirelim. O şimdi şaşırmasın. Evet Discord botundan anlıyormuş o zaman şey diyelim. Slash komutları. Discord.js'nin hangi sürümünde gelmiştir diyelim. Bakalım cevabı bilecek mi? Evet şu anda görüğünüz gibi network error dedi. Ama arkadaşlar cevabımızı verdi orada V12 dedi ve cevabımızı verdi de arkadaşlar. Evet V12 de slash komutları aramıza katılmıştır arkadaşlar. Şimdi o zaman e, try again diyelim tekrardan cevabımızı versin. O sırada ne yapalım biz? Ne yapalım hemen şuradan bir e, şey soralım mı? Bu komut bakalım bir dişek mi? Hemen yeni bir şey başlatalım. Tekrardan aynı sorunu soralım. Discord botlarından anlar mısın diye. O sırada da şey soracağım. Bakalım. Bu komut hangi e, sürümde Discord hangi sürümünde çalışır? İnşallah. Aynı şekilde bunu da atabilirim. E, bunu da atsam aslında bunu atsam daha iyi olur. Aynen. Bunu atsam daha iyi olur. Çünkü bu komutun temeli olacağı için abi. Onu atmam. Benim daha iyi olacaktır. Evet, o zaman hemen cevabımızı yapıştıralım. Evet, hemen cevabımızı yapıştıralım. Ne diyelim? Bu komut, discord.js'nin hangi sürümünde çalışır? Diyelim, ee, soruları biraz bozuk soruyorum aslında. Ondan da kaynaklı olabilir ama cevabı aslında e, verdi. Az önceki şeyinde cevap verdi. Hemen şu kodu bir kopyalayalım arkadaşlar. Bakalım sorumuzun cevabını bilecek mi? Merak ediyorum. V12 sürümünde çalışmaktadır dedi. Şimdi şöyle, şu kons kısımlarından aslında V12 demiş olabilir. kısımdan demiş olabilir. Bilmiyorum ama bu kadar arkadaşlar şu anda V14 sürümünde çalışıyor. V12 diyerek sorumuzun cevabını maalesef sınavımızdan kaldı, geçemedi. O zaman şöyle diyelim mi? Bu komut. Şöyle diyelim bu komut çalışır mı diyelim mi? Bu komut çalışır mı? Diyelim mi bakalım. Evet, ne diyor? Bu kod parçacığı discord.js v12 sürümünde bir komut olarak yazılmış görülüyor. Ha, şimdi. V12'de işler arkadaşlar hocam. V12'de de işler arkadaşlar. Bu kod arkadaşlar şu anda bir 12 sürümünde çalışıyor. Şimdi şöyle ne diyor? Öncelikle bu kod parçacığında interaction edit reply fonksiyonu kullanılmış. Ancak fonksiyon aslında discord.js sürümünde bulunmuyor. fonksiyonun yerine interaction update fonksiyonu kullanılabilir. Şimdi bu e, V12 sürümünü baz alarak aslında. V12 sürümünü e, cevap yazılmış bize. Neyse geçelim. İkinci olarak diyor bu kod parçalarında CroxyDB paketi kullanılmış ancak paketin ne işe yaradığı açıkça belirtilmemiş. Bu eğer paketin önemli varsa kod parçalarında bu paketin nasıl kullanacağı açıkça belirtilmelidir. Haklı aslında burada yani slash bir şekilde iki slash koyarak mesela ben şöyle bahsedelim. Slash slash bu bla bla, bla işe yarar gibi yazabiliyoruz. Üçüncü olarak ne diyor? Bu kod parçasında modül exports nesnesi tanımlanmış, ancak nesnenin içinde hiçbir kod yazılmamış. Eğer bu kod parçasını modül olarak dışarıdan çağıracaksan, nesnenin içine atanacak değerler ya da fonksiyonlar belirtilmelidir. Dördüncü olarak diyor, Bismillah. Bu kod parçasında bir if bloğunda tanımlanan değişkenlerin kapsamları kodun geri kalanına ulaşabilir. Bu yüzden bu değişkenin kapsamları tanımlamak için Let anahtar kelimesi kullanılmaktadır Şimdi biraz bozuk bir komut sorduk aslında Yetkili rol Bu komut soracağım bakalım Aynı soruyu soracağım Ne yazmıştık Komut çalışır mı? Şey yazalım ya Bu komut discord.js Hatta ne diyor discord.js v14 Sürümünde Çalışır mı diyelim bakalım ne cevap verecek Merak ediyorum Evet ne diyor abi Üzdü bizi bak Yine üzdün hocam Discord.csv12 sürümünde He, işler karıştı Bak yine sıraladı yine sıraladı Interaction options get roll Evet burada Tanımlamak için aslında nerede Ha tamam burada Ne diyor ee, Fonksiyon kullanılmış ancak fonksiyon aslında v12 sürümünde bulunmuyor Bak Yola geliyorsun lan. Vionic sürümünde bulunmuyor diyorsun. Kod Vionic'i diyorsun ama yapay zeka olduğu zaten belli burada. İkinci olarak bu kod parçacığında Interaction with Memor Sketch nesnesi kullanılmış. Ancak bu nesnenin kapsamı geri kalanına ulaşabilir. O yüzden bu nesnenin kapsamı sınırlandırmak için net kullanılır. Demin dediği şey. Üçüncü olarak kod parçacığında işte demin dediği modül exports. Haa Vionic sürümünde hocam ben sana yazayım. Bu kodlar V14 sürümüne aittir diyelim. Bu kodlar V13 sürümüne ait diyelim. Sen bir kendine gelsen, bir uyan abi rüyadan. Bak neydi hemen V14'a aittir dedim ya hemen Yol değiştirdi ve 14 sürümünde yazılmış görünüyor dedi vay Evet yine sıralıyor Bu kod parçacığında e, sınıf kullanılmış falan filan ve 14 ve 12 sürümünde bulunuyor Haaaa Permissions Sınıfı kullanılabilir Evet Neyse arkadaşlar bu arası yine gidiyor Sorularımıza devam edemiyoruz Aslında soracağımız daha çok soru var Botun adı zaten Adasan'ı belli Yapay zekanın adı sanı belli arkadaşlar. Hemen şuradan da göstereyim ChatGPT. Bu videoda deneyine dek arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen açıklama kısmındaki Discord sunucuma gelirseniz buradan üyeliği alırsanız ve buradaki abone rolü alıp buradaki alt yapılara beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay bay.